Merhabalar, COVID-19'un ikinci dalgası dünyayı kasıp kavuruyor. Şimdiye kadar 1.200.000 kişi hayatını kaybetti. Bu çok büyük bir rakam. Son zamanlarda gelen mutasyonla ilgili moral bozucu haberlere karşın güne iyi bir haberle başladık. Almanya'daki ikinci jenerasyon Türklerden olan Uğur Şahin ve Özlem Şahin'in kurduğu BioNTech firmasının Amerikalı Pfizer'le beraber yürüttüğü aşı çalışmalarından güzel haberler geldi. Bu firmanın yürüttüğü aşı bir messenger RNA aşısı. Messenger RNA yani postacı RNA veya haberci RNA. Nedir bu? Biliyorsunuz cücremizde çekirdekte DNA'mız var, genetik yapımız var. Ve bu genetik yapının kodlarını taşıyan messenger RNA, postacı RNA bunu ribozomlara götürüyor. Orada kod çözülüyor ve istenilen protein sentezleniyor. İşte messenger RNA'nın görevi bu basitçe. Peki aşı hakkında neler biliyoruz? Bir kere kas içine yapılıyor, omuza yapılmış. Messenger RNA aşısının çalışma şekli şöyle. Hücrelerimize giriyor ve hücrelerimize girip bir COVID-19 benzeri bir viral protein sentezletiyor. Bu protein virüsün eşgalini belirliyor ve bunu tanıyan bağışıklık hücreleri de COVID-19'u hedefe koyuyorlar. Ve gelir gelmez COVID-19'u yakalayıp yok edecek şekilde çalışmaya başlıyorlar. Aşının çalışma şekli böyle. Elimizde sadece firma tarafından yayınlanan bir bildiri var. 43.538 kişi, yarısı plasebo sahte ile almış, yarısı aşı. 6 ülkeden ve değişik yaşta ve etnik köküne sahip olan büyük bir çalışma grubu. Düşünün ne kadar para yatırmışlar bu işe. Toplam 94 kişi COVID olmuş ki muhtemelen bunlar izole edilmişlerdir. Ya da servis midir detaylarını bilmiyoruz ama COVID olanların çoğunu placebo grubunda. Önemli yan etkisi saptanmamış. Ve korumasının da %90'ın üzerinde olduğu düşünülüyor. Bu oldukça başarılı bir Örneğin influenza grip aşısında bu oran %70'lere anca ulaşabilir. 2 doz uygulanıyor. Birinci dozdan sonra, 2 hafta sonra ikinci doz uygulanıyor. Fiyatının 15 euro civarında olacağı söyleniyor ama bu konuda kesin bir bilgi yok. Çalışmalar hala devam ediyor. Hem Amerika hem Avrupa için acil izin başvurusunda bulunmuş muhtemelen alacaklar. Firma bu yılın sonuna kadar 50 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor. 2021'de bu rakam ise 1,5 milyar doza ulaşacak ve hemen Avrupa Birliği 200 milyon doz aşı sipariş etmiş. Arkasından İngiltere gelmiş, İngiltere'de 20 milyon doz aşı sipariş etmiş ve öncelikli olarak yaşlıların ve risk grubundaki kişilerin aşılanması hedefleniyor. Ve tabii ki bu pastadan ana firma Amerika'da olduğu için Amerika'da büyük bir dilim alacaktır. Sorunlardan bir tanesi eksi 18 derecede saklanması. Bazıları eksi 70 derece diyor. Bu soğuk zincir için çok zor. Çünkü normal aşılar 3-4 derecede taşınıyor. Onun için buzdolabı ve soğutucu firmaları da bayağı para kazanacak. Koruma süresi ne kadar bilmiyoruz ama uzun olduğu düşünülüyor. Yan etkisi konusunda sıkıntı görünmüyor. Yani kısacası olumlu gözüküyor. Ve 4-5 firma daha aşıyı kullanıyor. Uğur Şahin 2 Alman kardeşle ortak olarak kişiye özel kanser tedavisi üreten bu Biontech firmasını kurmuş. Ama daha önce de Ganimet adlı bir başka firma kurmuşlar ve bu firmayı da 3 ortak 490 milyon dolara satmışlar. Hatta bu satıştan 950 milyon dolar daha gelir bekliyorlarmış. Ve son aşı çalışmalarıyla beraber Uğur Şahin ve ortaklarının toplam 10.4 milyar dolar kazanç sağladıkları düşünülüyor. Biz kendilerini tebrik ediyoruz ve Türk olduklarından dolayı gurur duyuyoruz. Sonuçta bu tıp tarihine geçen çok önemli bir başarı. Efendim görüşmek üzere, hoşçakalın.